Türkiye gökyüzündeki insansız hava araçları sistemiyle dünyanın önde gelen ülkelerinden biri haline geldi ama insansız sistemler sadece havada değil kara sistemleri var deniz üstü sistemleri var ki bunlarla ilgili de çok sayıda son dönemlerde video yapıyoruz bir de denizaltı sistemleri var düşünün bir insansız sistemi bırakıyorsunuz metrelerce derinliğe dalıyor denizaltının da öyle gitmesi kolay değil gerçekten yüksek teknoloji gerekiyor şimdi sizi Antalya merkezli bir şirkette tanıştırmak istiyorum istiyorum Denizaltına özel insansız çözümler yapıyorlar. Hatta buralardan elde ettikleri teknolojileri de farklı alanlarda, sivil alanlarda, can kurtaran hizmetlerine kadar da yaymış durumdalar. Şimdi isterseniz gelin bu iki ortaklı şirketi tanıyalım. sizi isminizi öğrenebilir miyiz öncelikle? Merhaba, benim ismim Emre Ege. Siz kurucusunuz şirketin kurucu ortağım ve ağır gibi üretim teknik sorun teknik konulardan sorumluyum. Sizi tanıyabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Utku Utku Atay. Ben de kurucu ortaklardanım. Şirketin iş geliştirme ve satışıyla ilgileniyorum. Tabii bu iki ortak yanlış söylemiyorsam ODTÜ'den başlayan bir akademik kariyer. Akademik kariyerin evet. bu konularla ilgili araştırmalar ve sonrasında ticari ürünleştirme. Ee, sizin nasıl başladığı hikayeniz nasıl bir araştırmayla e, daha sonra ticari hale getirmeye karar verdiniz? Ee, dediğiniz gibi 2000 lerin başlarında e, akademik olarak bu çalışmalara başladık. Türkiye'deki İns, ilk e, insansız sualtı robotlarıyla. E, 2011'de artık bunları profesyonel olarak e, yapmak üzere e, şirketleştik. E, ardından uzun bir süre e, bu ürünlerin ARGE çalışmalarından sonra 2015'lerden itibaren sahada kullanılmaya başlandı. Tabi yaklaşık bir e, 4 senelik ARGE'nin ardından 3-4 sene kadar daha ürün sahaya çıktıktan sonra iyileştirmesi sürdü. E, son bir 5 sene kadar süredir de ürünler... Aktif olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok etkin operasyonlarda kullanılmaktı. Ee, peki size sorayım ilk ürününüz hangisiydi? Önünde mi duruyoruz yoksa? Arge ee, çalışmaları sonrası ticarileşen ilk ürünümüz SAGAPRO adını verdiğimiz insansız sualtı aracı deniz kuvvetleri komutanlığı için bu cihazı geliştirdik. Daha sonrasında sahil güvenlik komutanlığı, jandarma genel komutanlığı gibi diğer askeri kurumlarda bu cihazı operasyonlarda kullanmaya başladı. Evet ilk şeyimiz bu ilk ürün. İlk ürünümüz evet, evet, evet. Ben tabii su altı ürünler derken size de sormak istiyorum. İzleyicilere bazen anlatmakta zorluk çekiyoruz. Bir İHA bir sinyal bağlantısı var. Kimi zaman boydudan, kimi zaman yer istasyonundan, kimi zaman kumandadan ama deniz altında sinyali nasıl iletiyorsunuz? Yani herhalde deniz altına bir şey yapmak, havadan yapmaktan teknoloji ve altyapı olarak daha zor. Biraz tamam. deniz şartları niye zor? Biraz da sizden dinleyelim. Ya tabii bu çok güzel bir soru öncelikle. Teşekkür ederim. Bizim de Sürekli aldığımız ve cevap verdiğimiz bir soru. Denizaltı havadan çok daha zor. E, kaldı ki e, dünyada okyanusların sadece %5'i keşfedilebilmiş durumda. Uzayın ise çok daha fazlası. E, peki bu zorluklar neden kaynaklanıyor? Birincisi tuzlu su gibi bir ortamda çalışıyoruz. Her şeyin başında elektronik sistemler, mekanik sistemler ve tuzlu su birbirine tamamen e, yani tuzlu su bunların hepsinin düşmanı. İkincisi tuzlu suda e, sinyaller ilerleyemiyor ne yazık ki. Suyun altında kullanılabilen kablosuz olarak tek şey bu yunusların da çıkarttığı gibi sesli haberleşme. Ama o da birçok limitasyonu var. Su altındaki en büyük sorun kablosuz haberleşmedir. Ve bu şu anda hani fiziksel limitlerden dolayı aşılabilen bir olgu değil. O yüzden su altında böyle gerçek zamanlı görüntü almak, işte nasıl ihalarda uçarken her şeyin görüntüsü alınıyor. Bunu yapmanın tek yolu kablo. Bu fiber optik olabilir, bakır olabilir ama sadece kablo ile yapılabilir. Su altındaki en büyük limitasyon Suyun doğası gereği çok yoğun bir ortam olması ben tekrar ilk ürüne size doğru dönmek istiyorum. Şimdi ürüne baktığımız zaman e, elektrik motorlarına mı sahip? Bir de önünde bir robot kol var galiba. Nerelerde kullanıyor bunu? Hem deniz kuvvetleri olsun, sahil güvenlikte var, jandarmada var. Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Ürünümüz e, elektrik motoru. DC fırçasız dediğimiz elektrik motoruna sahip. Kaç kilogram tutabiliyor? İnsan insan bedenini yukarı çıkartabiliyorsunuz bu cihazla. Allah korusun bir kaza aldığı zaman ne yazık ki e, aşağıda bir, e, bir ceset varsa bu kol yardımıyla çıkartabiliyoruz. Evet, o zaman bayağı, bayağı kuvvetli. Bayağı kuvvetli. Evet. Eee Şöyle bir teknik e, bilgi vereyim. Kolla kavrıyorsunuz nesneyi kablosu vasıtasıyla suyun üzerine çıkartıyorsunuz. Yani cihaz kendi robot e, motor gücüyle değil, kablosundan çekerek su yüzene çıkardığınız bir kabiliyete sahip. Bu mini rover dediğimiz bu sınıftaki cihazların özellikleri bu, bu kapsamda. Evet. Çünkü tabii o ağırlığıyla, şuyla buyla kolay bir bir de mesafe fizik kuralı koyduğumuz zaman bayağı bir belki de ton ağırlığında bir şey çıkabiliyor. Bir 70 kiloluk ceset belki de. Şöyle ek bir bilgi de vermek istiyorum yorum bunu deniz kuvvetleri yani e, askeri bilimler haricinde örneğin Türkiye'de Uludağ Elektrik İdaresi Gökçeada ve Bozcaada'ya giden bütün elektrik hatları deniz altından e, geçiyor. O elektrik hatlarının bakımı için de o e, bu cihazları kullanabiliyor. Yani su altında sadece askeri operasyonlarda değil suyun altında keşfetmek istediğiniz herhangi bir e, Gözlemlemek istediğiniz herhangi bir ortamı bu cihazlar sayesinde gayet pratik ve hızlı bir şekilde gözlemleyebiliyorsunuz. Bir de tabii denizin altına basınç farkı var. Kaç metreye kadar dalabiliyor? Da 300 metreye kadar cihazımız dalabiliyor. Da ve gayet kompak ekipmanlarıyla bir Zodiac Bot'tan dahi bu operasyonu başlatabiliyorsunuz. Yani komuta kontrolünde Zodiac Bot'tan mı yapabiliyorsunuz bunu? Zodiac Bot'a kadar o kadar küçük bir hacimdeki bir teknede dahi bir platforma dahi bu operasyonu yürütebiliyorsunuz. Allah sizin ürünleriniz bol. Şöyle isterseniz diğer ürünlere doğru bir geçelim. Evet eh... Tuna adını verdiğiniz biraz da sizden dinleyelim Tuna'nın özelliklerini. Evet e, bu Tuna e, tüplü dalışı yapan kişiler için su altı skutur olarak düşünebilirsiniz. Su altında e, dalış yaparken bir noktadan bir noktaya e, palet çırpmadan yorulmadan gidebilmek için kullanılan bir cihaz. Su altındaki skutur. E, oldukça bu da kompakt ve taşınabilir bir cihaz. E, bunu da şu anda e, başta devlet kurumları olmak üzere özel dalış okulları da e, kullanıyorlar bu cihazı. E, mesela toplu dalışlar yapılmış veya su altında yine arama kurtarma çalışmalarında bir bölge taraması yapılırken bu cihazda 4 saate kadar su altında çalışabiliyor ve dalgıç e, yorulmadan ve esas e, işine odaklanarak yani keşif ve gözetlemeye odaklanarak yorulmadan hızlı bir şekilde e, aynı sürede çok daha fazla bir alanı kapsayabiliyor. E, yerlik oranı çok yüksek olan bir ürün. Gerek e, motorları gerek bataryası ve bütün mekanik e, kısımların hepsi yerli e, üretilmekte. Bu da bu sene başında ortaya çıkarttığımız bir ürün. Yeni ar ürünümüz. Bu yeni ürünümüz. Evet. En en yeni ürünümüz bu. E, 2022'nin başında çıktı yaklaşık e, bir, bir sene kadar bir arki süreci oldu. E, tabii hem su altı hem su üstü araçlarında çok tecrübeli olduğumuzdan dolayı e, oldukça başarılı ve güzel bir e, ürün olarak çıktı ve aktif olarak kullanılıyor. Şimdi o zaman bir yana geçelim. Onu da sizden dinleyelim isterseniz. İnsansız. Can Festi, insansız Cankurtayan aracı. Hikayesi aslında biraz hüzünlü. E, şöyle ki Saigü Güvenlik Komutanlığı ile beraber yaptığımız çalışmalar sonrası göçmen krizinde, e, göçmenlerin alabor olma durumunda hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edilmek için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir cihaz. Gayet de başarılı görevler, operasyonlar gerçekleştirdi. Boğulma tehlikesi geçiren bir kazazedeye, BOT'tan... E, hızlı bir şekilde bu cihazı gönderiyorsunuz. Kazazede bu cihaza tutunuyor ve siz o kazazedeyi güvenli alana getiriyorsunuz. Bir yüzücünden çok daha hızlı ve etkin bir şekilde olay yerine varabiliyor, intikal edebiliyor bu şekilde çalışan insansız can kurtaran aracı. Tabii coğrafyamızda e, bu tür ne yazık ki kötü şeyler olabiliyor. İnşallah kullanılmasına gerek kalmaz ama e, sahil güvenlik dışında da benim aklıma tabii İstanbul'da yaşayan biri olarak hemen Şile ve Karadeniz sahilleri geliyor. E, yerel yönetimlerin veya bu tür can kurtaran hizmeti veren e, işte ne bileyim tatil köydür. Onların ilgisi var mı? Var. Çok ciddi bir ilgisi var. Bu ürün de daha yeni çıktı piyasa. Geçtiğimiz yaz e, sahil güvenlik komutanlığının envanterine girdi. Akabinde gene şey, jandarm Deniz Kuvvetleri gibi askeri alanlar haricinde e, Karadeniz sahillerinden Bartın İl Özel İdaresi alıp aktif bir şekilde sahillerinde kullanmaya başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi keza e, halka açık plajlarında kullanmaya başladı. Oteller kendi e, plajlarında bu cihazı kullanmaya başladılar. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bahsettiğiniz gibi bütün kıyı şeridimizde bu cihazları bir can kurtaran kulesinin yanında önemli bir güvenlik ekipmanı olarak göreceğiz yüksek ihtimalle. Beni benim merak ettiğim konu ürün gamınızı giderek genişletiyorsunuz sonrasında ne var neler hedefliyorsunuz veya yok biz bu ürünleri daha fazla coğrafyaya satacağız mı nedir planınız ee, öncelikli olarak ürünlerin tabii ki e, dünyada kullanımın genişletilmesi var bu arada e, ürünlerimiz ihraçla ediliyor e, Avrupa'da e, e, Birçok çok işte ülke Almanya, İsviçre, Fransa, İngiltere gibi e, uzak doğuda Japonya'ya, Tayvana, Mısır'a bu ürünlerden e, gönderiyoruz. Tabi daha da arttırma e, gayreti isteğimiz gayreti içindeyiz. E, bunun dışında. Yeni farklı ürünler olarak bize sağdan bu ürünlerin birazcık da sportif ve eğlence amacı ile ilgili talepler geliyor. Bunları değerlendirme planlarımız var. yani. Daha ticari kişisel kullanıma dönük de şeyler Vallahi su sıkıtırından şöyle bir gözüm kaldı deme, de, de, demesem yalan olur. Bu ürünler artık insanların suda kullanım amaçları yani sadece yüzme dışında farklı farklı tecrübeler de yaşamak istiyorlar ve bu teknolojik cihazlarla yaşanan tecrübeler gerçekten çok keyifli oluyor. Nasıl karada bir skutra artık herkes neredeyse biniyorsa, denizde de bu tarz teknolojik aletlerin kullanılması gitgide yaygınlaşıyor. Su altı skuturla mesela bir dalış yapmak inanılmaz keyifli. Keza insan sıcan kurtaran aracımızla birlikte bir yüzme yapmak da çok keyifli oluyor. Bunları da mesela insanlar e, sportif amaç, eğlence amaçlı kullanmak istiyorlar. Ürünlerimize e, o tarz e, sportif amaç, eğlence amaçlı ürünlerde ekleme gibi bir planımız ve düşüncemiz var. İşte görüyorsunuz gerçekten teknolojinin en üst tarafı açıkçası savunma sanayinde. Belki uzaydan başlıyor, gökyüzü, deniz, kara sistemleri derken bakıyoruz. işte geliştirilmiş oradan bir teknoloji hayatımıza dokunan, sportif amaçlı veya kişisel kullanana da girebiliyor. Bir Türk şirketinin bunları yapması beni gerçekten çok gururlandırdı. Umarım e, genç arkadaşlarımız da bakın akademik olarak ortaya atılan bir fikir desteklerle nereye doğru gelmiş Belki de bizim savunma sanayimiz için de gerçekten çok özel bir model. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyoruz. İyi fuarlar diliyorum. Sağ olun. Siz de şirketin satışlarına bakıyorsunuz. Sizi tanıyabilir miyiz? Toga Bey hoş geldiniz bir defa. Tabii ki bundan satış direktörüyüm ben bunların Maren Robotik'ta. Uluslararası'daki de şu andaki bizim pazarıda. da şey gidikçe de büyüyor. Şu andaki bunu Orta Asya, Asya, Avrupa'da buna. hatta şu andaki Amerika'ya kadar, Kanada'ya kadar buna talep ediliyor. Şu andaki gayet güzel buna gidiyoruz şu anda. Thank <laughs> you. Ee, bu pazarlardan özellikle bir odaklandığınız ürün, odaklandığınız ülke var mı aralarından? Neye doğru taşımak istiyorsunuz? Ya aslında bizim marm robotikteki bunlar iki tane bir segmentte çok enteresan bir tarif var buna. İnternete buna dayan bir bölümü var ama aslında bizim daha bunlar şey rescue ile ilgili da bizim hedefimizde. Arama kurtarma çalışmalarına odaklanmak? Ya bizim patronlar da buna dünya kurtarmak istiyorlar. <gülüyor> Onun yüzüne böyle bir üründe biz yarar. İla yarattık da biz buna pazarlıyoruz yani. Dünyayı kurtarmak önce insan kurtarmaktan başlıyor, o yüzden bence doğru yoldalar. E işte bununla doğru bir hedefi de, biz buna tabii odaklama olarak ama şaka olarak da tabii ki bu üründe çok teknoloji olan bir ürünü, hani bir şakada tarafında görevde çok ciddi bir görevde yapıyor. Bizim şu andaki Asya'daki Orta Asya tarafında buna ciddi bir tarafı var. Biliyorsunuz orada bir sürü ada var ve oradaki denizde kurtarması insanlar buna şey hedefi çok çok üstündeki buna. Talepleri. Onun için de bizim. Avrupa tarafında tabii ki bu teknoloji merakta. Bu tarafta tabii ki Türk mühendislik tarafında yapıldığı için çok daha merak ediyorlar. Ve bu kadar başarılı bir teknoloji de bunlar şu andaki Avrupa'da bizi arkasında gözleniyor. Yani bunlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Şu andaki buna ihracatta çok çok güzel bir talep var. Sadece biz çok dağıtmadan, yani çünkü bizim ürünümüzü de her seferde tek tek kontrol etmek zorundayız göndermeden önce. Çünkü görevli çok ciddi bir görevli olduğu için o da ihracat işi talepleri de şu anda yetişme biraz zorluyoruz. Yani açık açık söylemez size zorlanıyorsanız çok güzel bence. Çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgi. Size tekrar da hoş geldiniz. İyi fuarlar size teşekkürler. dilerim. Sağ olun. Sağ olun.